muatürdi görüşleri aktarıyor ama burada hangi görüşün hangi mesele atfedildiğine dair bir bilgi vermeden aktarıyor dolayısıyla öncesinde yukarıya not aldım onu bakalım öyle ilerleyelim şimdi üç görüş var birincisi fiiller mecazen insana hakikatte Allah'a aittir Fiil, hakikatte Allah'a aittir. İnsanın bir etkisi yoktur. Bunu mürciyeye atfediyor İmam Hatırdi. Mürciyenin görüşü budur diyor. E, Fiiller hakikatte Allah'a aittir. Kulun bir tasarrufu yoktur. Şimdi normalde biz mürciye böyle bir görüş atfetmiyoruz. Bu görüşün ayrıntısına bakıldığı anda eşari görüş olduğu anlaşılıyor. Yani e, büyük ihtimalle İmam Hatırdi'ye kaderiye ve mürciye bu ümmetin mecusileridir diye de atıf yaparak bunu birkaç yerde söylüyor. Mürciye diye lanetlenen, atıf yapılan o kötü grup aslında biz değiliz, eşarilerdir e demeye çalışıyor bir anlamda. Çünkü bu aktardan görüş, mürciye atfedilen görüş değil, eşarilere atfedilen görüş. İkinci görüş, fiiller gerçekte insana, mecazden Allah'a aittir. Fiiller gerçekte insana ait, mecazden Allah'a ait, asıl yetki insanda. Ee, fiillerde Allah'ın tasarrufu ve yaratması yoktur. Bu da muteziliye, kadereyi atfedilen görüş. Bunu bildiğimiz görüş. Fiiller gerçekten insana, mecelden Allah'a aittir. Fiillerde Allah'ın tasarrufu ve yaratması yoktur. Muteziyat atfedilen görüş. Ee, İmam Hatırdi kendisi de, bir de gerçekten insana yaratma yönünden Allah'a aittir. Yani hem fiillerde gerçekten insana bir atıf var Yaratma açısından da Allah'adır var. İlerde e, kul, kasip, Allah, Halık dediğimiz ikisi de gerçek fiil şeklinde atfedilecek görüş. E burada şimdi okuyacağımız görüş, mürciye atfedilen görüş, fiiller mecazen insana, hakikaten, hakikatte Allah'a aittir görüşü. Fakih, Allah ona rahmet eylesin, şöyle demiştir. İslam'a müntesik kimseler, insanların fiilleri konusunda farklı görüşler benimsemişlerdir. Yukarıda saydığımız görüşler. Bazıları fiillerin mecazen insana gerçekte Allah'a ait olduğunu söylemiş ve bunu şu gerekçeleri dayandırmıştır. Yani bu ileride açıkça söyleyecek. Mürciye böyle söylüyor diye. Bu mürciye atfedilen görüş. Ama eşarilere de atfedeceğimiz bir görüş. Bir, genel olarak her şeyin yaratılışı Allah'a nispet edildiği üzere Fiillerin Allah'a nispet edilmesi gerekir. Her şeyin yaratılışı Allah'a nispet edildiği gibi, fiillerin, fiillerin de Allah'a nispet edilmesi gerekir. Dolayısıyla fiillerin Allah'a aidiyetinin mecazi olması caiz değildir. Mecazi diye düşünen karşı uç grubu, mutezile grubu, onların iddia ettiği gibi değildir. Yaratılışı Allah'a nispet edildiği üzere fiillerin yaratılışı da Allah'a aittir. Dolayısıyla fiillerin Allah'a aidiyetinin mecazi olması caiz değildir. Çünkü Allah gerçekte faildir ve hiç kimsenin aciz bırakamayacağı gücü yetendir. Fiillerin Allah'a aidiyetini mecazi saymak ise fiilleri Allah'ın kudretinden çıkarmak ve onun fiilinin hakikatinden uzaklaştırmak demektir. Gerçekte yaratıcının Allah olduğunda şüphe edilmeyen pek çok fiil kullara, insanlara nispet edilmiştir. Ama bu nispet fiillerin ifade edilmesi biçiminden ibarettir. Bu fiilleri örnek olarak şunları zikredebiliriz. Gerçekte yaratıcısının Allah olduğunda şüphe edilmeyen pek çok fiil insanlara da atfedilir. Mesela ölmek, yaşamak, uzun olmak, kısa olmak, hareket etmek, duran olmak, toplanmak, dağılmak. Allah bütün bu sayılan fiillerin failidir. Onların hepsine gücü yeter. Kulların fiilleri de bunlar gibidir. Yani Allah onların da failidir ve onlara da gücü yeter. Bu fiillerin aileyeti Kur'an'da açıktır. Bazılar azap etme ve benzeri konusunda emir ve yaratmanın bütünüyle Allah'a ait olduğu ve bu konuda dilediğini yapacağını zira takdir edeceği üzere her egemenin kendi egemenlik alanı içinde idelenin yapabileceği görüşünü benimsemiştir. Bu durumda bu görüşe göre bütün bunlar mecazidir. Fiiller mecazen insana, hakikatte Allah'a aittir görüşü. Gazlar azap etme ve benzeri konusunda emir ve yaratmanın bütünüyle Allah'a ait olduğu ve bu konuda dilediğini yapacağına zira takdir edileceği üzere her egemenin kendi egemenlik alanı içinde, her mülk sahibinin kendi mülkünde dilediğini yapabileceği görüşünü benimsemiştir Bu durumda bu görüşü göre bütün bunlar mecazidir. İnsan fiiller mecazidir. Hakikati Allah'a aittir. İki, fiilin başkalarına nispet edilmesi Allah ile başkalarının fiillerinin benzeşmesini gerektirir. Oysa Allah bu ihtimali şu ayetlerle nefiyetmiştir. Fiilin başkalarına nispet edilmesi, yani insana da nispet edilmesi, Allah ile insan arasında fiiller açısından benzeşmeyi gerektirir. Oysa Allah bu ihtimali şu ayetlerle nefretmiştir. Yoksa Allah'ın yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da bu iki yaratma arasındaki benzerlikten dolayı mı şaşırdılar? Malik kılma ve gerekli kılma cisimlerde olmadığından benzeşme mülk gerçekleşir, fiiller de mülk gibidir. Üçüncüsü, e, kulun insanın var etme ve yokluktan çıkarma gücü olduğu varsayılsa bu yaratma anlamında olur. Dolayısıyla yaratan ismi gerekir. E, bunu da kimse kabul etmez. İnsanın var etme, fiil yapma veya yokluktan çıkarma gibi gücü olduğu varsayılsa bu yaratma anlamında olur. Dolayısıyla yaratan ismi gerekir. Bunu da kimse kabul etmez. Zira herkes Allah'tan başka yaratıcı yoktur ilçesini kabul eder. Buraya kadar aktardan görüş birinci görüş. Fiiller mecazeli insana, hakikatte Allah'a aittir. Fiiller mecazen insana, hakikatte Allah'a aittir. Şey şöyle demiştir: Bize göre fiillerin gerçekten insana ait olduğu kabul edilmelidir. Ve bunu nakil, akıl ve reddetin inatının konumuna düşeceği e, bilgi gerektirir. Buraya kadar aktarılan insanın hakiki, faid veya bir sahibi olmadığı görüşüydü. Maturdi burada bize göre fiillerin gerçekten, yani hakikaten insana ait olduk kabul edilmelidir. Görüşünü beyan ediyor. Bunu da nakille, nakliyetlerinde, akılla ve zorunlu bilgiyle ispatlanabileceğini söylüyor. Bir... Fiillerin gerçekten, hakikaten insana ait olduğunun nakli iki çeşittir. Fiillerin gerçekten insana ait olduğunun nakli-i iki çeşittir. Şimdi yukarıya bir daha girelim. Fiiller mecazen insana, hakikat Allah'a aittir görüşü. Bu mürciye at atfettiği görüş. Şimdi, fiiller gerçekten insana aittir diye başlayan iki görüş var de fiiller gerçekten insana aittir diyor. Ama yaratma Allah'a aittir bitiriyor. Oysa mutezile fiiller gerçekten insana aittir diye başlıyor. Ama fiillerde Allah'ın tasarrufu ve yaratması yoktur diye bitiriyor. Yani ikinci kısımda ayrışıyorlar. Maturidi birinci kısmı ispatlamaya çalışacak. Fiiller gerçekten insana aittir diye. E, mutezile görüşü diye aktarda görüşe red olarak fiiller gerçekten insana aittir. Bunu nakille ayetlerle akli delille ve zorunlu bilgiyle e, ispatlanabileceğini düşünüyor. Bir fiillerin gerçekten hakikaten insana ait olduğunu nakli edilen iki çeşittir. Fiilin emredilmesi ve yasaklanması. Fiil konusunda yani fiilin emredilen fiiller var, yasaklanan fiiller var. Şunları yapın: Şu namaz fiilini yapın, zekat fiilini yerine getirin. Oruç, oruç fiilini yapın diye emirler var veya yasaklanan fiiller var. Hiç gibi. İki, e, fiil konusunda vaat ve vaid de bulunulması. Şu fiilleri yaparsanız şunlar, şu fiilleri yaparsanız bunlarla karşılaşırsınız diye ayetlerde vaid, vaat ve vaitte bulunulması. Bütün bu bağlamlarda emredilen, yasaklanan, vaat ve vaitte edilen şey fiil olarak isimlendirilmiştir. Dolayısıyla bunlar insana ait. Örnekler, dilediğinizi yapın. Dilediğinizi yapın, yaptığı her fiil insan yapıyor anlamında. Bir başka ayet, iyi şeyler yapın. Yine yapın diye insana emrediyor, insan kendi fiilini yapıyor anlamında. Bir başka ayet, Allah onlara yaptıklarını kendilerine özlemler olarak gösterir. Bir başka ayet, yaptıklarına karşılık olarak. Şunu, şu cezayla karşılaştılar gibi. Bir başka ayet, kim kadar iyilik yaparsa. Bu ve daha başka ayetler, insanlara fail, amil yani iş yapan ismini nispet eder, fail nispet eder ve fiillerin de emir, nehi, vaat ve vaid aracılığıyla fiil isimleri verilir. Bu ve başka ayetler, insanlara fail ismine nispet eder ve fiillerine emir, nehi, vaat ve vaid aracılığıyla fiil isimleri verilir. Fiillerin Yüce Allah'a nispet edilmesi bunu ortadan kaldırmaz. Allah'ın yaratıcı olması, ikinci plan, yukarıdaki bahsettiğimiz e, fiiller gerçekten insana aittir, yaratıcısı Allah'tır. Yaratıcısı Allah'tır demek, faid fiillerin emir, nehi, vaad-ı, kısmını ortadan kaldırmaz. Bilakis fiiller, Allah'ın onları oldukları hal üzere yaratmaları ve yok iken var kılması sebebiyle Allah'a aittir. Burası, şu ilk cümleyle burası, Mati kendi görüşü. Fiiller gerçekten insana aittir. Buraya gelirsek devamında Allah'ın onları oldukları hal üzere yaratmaları ve yok iken var kılması sebebiyle fiiller Allah'a aittir. Onları kazanmaları ve işlem, işlemeleri yapmaları yönünden ise insanlara aittir. Fiiller Allah'ın onları oldukları hal üzere, oldukları hal üzere yaratmaları ve yok iken var olması sebebi Allah'a, onları kazanmaları ve işlemeleri yapmak açısından ise insanlara aittir. Allah emreder, yasaklar. Oysa emretilen kimsenin fiile sahip olmadığı yerde emretmek ve yasaklamak imkansızdır. Allah Teala şöyle buyurur, Allah adaleti ve ihsanı fazladan iyilik yapmayı emreder. Gerçekte fiilin anlamı olmaksızın, yani yapma gücü olmaksızın adalet ve emredilmesi caiz olsaydı, dün veya geçen sene olan bir şeyin bugün emredilmesi yaratıkları yaratmanın emredilmesi caiz olurdu. Her ne kadar yaratma işinde bu anlamsız olsa da çünkü bu anlayışa göre bu emredilen fiilleri yapacak olan insan değil, Allah'tır. Ve evet, tekrar okursak, şurası Maturide'nin kendi görüşü. Fiiller Allah'ın onları oldukları hal üzere yaratmaları yok iken var kılması sebebi Allah'a aittir. Onları kazanmaları ve işlemeleri yönünden ise insana aittir. İki, ispatlama yani fiilin hakikaten insana ait olduğunu ispatı sağlanıyor. İki, ispatlama bilin gerçekten insana ait olduğuna dair akli derile gelince. Şimdi arkadaşlar yukarıya bir gelelim tekrar okumamıza. Matürdenin yöntemi nasıl demiştik kitabın kitabı tevhidin başında bilgi kaynaklarına saydı akıl istiselim e, havası selime haberi saadık gibi ilgili konularda bunlara dayanarak temellendirme yapıyor bu bilgi kaynaklarına. Burada da bağlı olarak Tartışılan kesin Müslümanlar olduğu için ayet ilk sırada geliyor, nakil, yani haberin mütevâdir haberin, haber-resul kısmı, ayet kısmı birinci sırada geldi. Sonra akılla devam etti, sonra zorunlu bilgiyle bitirdi kendi yöntemine uygun olarak. Burada hangi e, bilgi türüyle başlayacağı muhataba göre değişiyor. Yani dehirlerle konuşurken, e, akıl ilk sıraya gelirken, Müslüman muhatapla konuşurken nakil ilk sıraya geliyor. Burada da insanın gerçekten fail olduğu birinci sırada nakli delil bir ayetlerle, ikinci sırada akli akıl yürütmeyle, en sonunda zorunlu bilgiyle ispatlanmaya çalışılıyor. Fiilin gerçekten insana ait olduğuna dair akli delille gelince şöyledir. Akıl taat ve günahı kötü ve çirkin işler istemeyi, Allah'a nispet etmeyi ve onun emredilen, yasaklanan, müdüllendirilen cezalandırılan olmasını çirkin görür ve kabul etmez. Dolayısıyla fiilin bu yönlerden Allah'a ait olması geçersiz olur. Yani fiillerde bir emredilen taraf var. Namaz kılın diye emrediliyor. Şimdi namaz kılın fiilinin e, muhatap Allah olması düşünülemez. O emreden. Dolayısıyla bu fiilde, namaz kılma fiilinde kılma tarafı insana ait ama emreden taraf, yaratan taraf Allah. Bunlara dikkat çekerek fiillerde kötü yönler, çirkin yönler, ilk ve kötülük gibi yönler var. Bunları Allah'a nispet edemeyiz. Yaratma açısından Allah'a nispet ederiz ama fiil işleme, fiili gerçekleştirme açısından Allah'a nispet edilemeyeceği için bu açılardan fiiller insana ait olması gerekir. Şu da var allah Teala sevabı dünyada kendisine itaat edene, cezayı da isyan edene vaat etmiştir. İtaat ve isyan onun fiili olursa bu durumda ödül ve ceza ile karşılık görecek olan da odur. Ödül ve ceza gerçekse emri ve yasa yerine getirmek de öyledir. Bu kadar ayrıntılara e, niye giriyor? Çünkü karşı tarafta insanın hakikat, gerçek anlamda fiili yoktur diyen bir grup var insanın fiilini hakikat anlamında kabul etmediği için onlara karşı mı söylüyor. Neticede itaat, isyan ve diğer fiillerin işleyen birileri var. İşte bu fiilde sebebiyle ceza ve mükafat görüyorlar. Bu Allah olmayacağına göre yaratan Allah ama bu fiillerdeki itaat, isyan, işleyen Allah olmayacağına göre bunların insan olması gerekir. Şu da var bir kimsenin kendi kendine emretmesi, yasaklaması ve isyan etmesi imkansızdır. Yani Allah'ın Allah'a düşünürsek Allah'ın kendi kendine bir şey emretmesi, yasaklaması, isyan etmesi düşünülemez. Allah'ın zelil, itaatkar, asi, sefi ve zalim bir kul olarak isimlendirilmesi de imkansızdır. Oysa Allah kendilerine emrettiği ve yasak koyduğu kimseleri bütün bunlara isimlendirmiştir. Yani zedil, asi, sefih, zalim gibi isimler gerçekte fiil sahibi Allah Allah'a ait olursa Allah hem rab hem kur hem yaratıcı hem yaratılan olur ondan başkası olamaz. E, bunu da hem nakil hem de akıl reddeder. Dolayısıyla fiilin gerçek anlamda insana atfedilemez e, denildiği zaman e, hem emreden hem emri yerine getiren hakikatte Allah gibi düşünülmüş oluyor. Mahturit de bunu nakil açısından ve akıl açısından e, kabul edilemez ve reddedilen bir görüş olarak beyan ediyor. 3 Yine herkes kendisinin yaptığı şeyi ihtiyar ve irade ettiğini yapan ve kazanan olduğunu bilir. Bu da delillerdeki üçüncü bilgi yani zorunlu bilgi. Biz zorunlu olarak biliyoruz ki Yaptığımız şeylerde ihtiyar ve irade sahibiyiz. Yapanız ve kazananız bunu biliyoruz. Şimdi duyumuzla bildiğimiz böylesi şeyleri, yani his duyumuzla bildiğimiz yapma ve irade etme, yapan eden olma, bu bilgisi, yani insanın yaptığını irade eden olduğu, yapan ve kazanan olduğunu, yani fiillerinin kendisine ait olduğunu reddetmek ve geçersiz saymak caiz olsaydı, bütün aleme ilişkin bilgimizin de geçersiz sayılması gerekir de. Şimdi i̇nsandaki duyu organlarıyla alıyoruz, sağlıklı ise zorunlu bilgi sağlıyor. İnsan kendisinin ihtiyar ve irade kullandığını, fiili kendisi yaptığını biliyor. Eğer biz bu zorunlu bilgiyi kabul etmezsek o zaman gözümüzle, kulağımızla, diğer duyurganlarımızla aldığımız bilgilere de e, geçersiz saymamız kabul etmememiz gerekir. O zaman bütün aleme ilişkin bilgimizin de geçerçe sayılması gerekir. Çünkü ikisi de duyu yoluyla elde edilmektedir ve dolayısıyla aynı karakterdedir. Bu da merduttur. Cebir ehlinin görüşü de bunun gibidir. Cevriye, yani insanın fiillerinde hiç tasarrufu yoktur. Görüşü de aynı sonucu çıkıyor. Bunun gibi. E, bu uzun uzatıya anlatılacak bir görüş değildir. Yani Cebriye'nin görüşü. İnsanın e, iradesi yoktur, ihtiyarı yoktur, kendi fiilinde tasarrufu yoktur. Görüşü uzun uzaklığa anlatılacak bir görüş değildir. Çünkü takipçisi yok, çok değildir. Takipçisi azdır ve taraftarlarının bahsettiği bir anlamı yoktur. Zira bu görüş kendi kendinden bütün söz ve fiilin hakikati nefretmiştir. Yani Cebriye'nin görüşünü savunan kimse yok olsa... Cebri savunmak için konuşsa, kendi kendiyle çelişkiye düşmüş olacak. Çünkü kendi cebri savunması da kendi iradesiyle yaptığı bir fiil, e, kendi iradesini kullanılarak cebir vardır diye konuşsa, kendi kendine inkar etmiş olacak. E, söz ve fiilin hakikati nef yorunduğunda, tartışma o hakikat aracılığıyla ve ona bağlı olarak yapıldığında, tartışmanın kendi aracılığıyla yapıldığı şey de kaybolmuş ve ortadan kalkmış olur. O yüzden Cebri'i savunan bir kişi kendi iradesiyle Cebri'i savunma gibi bir tartışmaya giremez, kendi hakikatin inkar etmiş olur. Bazı insanlar bu görüşe, bu görüş insan ile Allah'ın fiillerinin benzeşeceğini iddia etmesi halinde, insanın bildiği, var olduğu, varlığa geldiği ve benzeri söylendiğinde bunlarla da insan ile Allah arasında birleşme olacağını söylemişlerdir. Ancak bu sonuç, algılamayı kabul eden bir akıl olması halinde gerekir. Oysa cebir ehli, zaruriyatın, zorunlu şeylerin bilgisini ve duyu algısı kategorisindeki şeylerin bilgisini inkar etmektedir. Yani insanın irade ve ihtiyarla seçtiği, yaptığı bu zorunlu bir bilgi, hisle elde ettiğimiz, kendi bildiğimiz bilgi cebir ehli, bu kategorideki bilgileri de inkar etmektedir. Dolayısıyla onlarla tartışmanın bir anlamı yoktur. Şimdi gelip başa dönelim. Bazıları fiiller mecazen insana, gerçekte Allah'a aittir, görüşünü ileri sürmüş. Bu görüş mücriye at ediliyor, cebriyeyi atletmiyor. Çünkü cebriyeyi karşı, mutlu, tartışılacak bir muhatap olarak kabul etmiyor. Saçma bir görüşü savunmuşlar için. Bu aktarda birinci görüş, fiiller mecazen insana gerçekte Allah'a aittir, e, kullanış tasarrufu yoktur gibi görüş. E, Mücizeyi atfedilen, bir anlamda da eşarilere atfedilen görüş. Burayla ilgili akli nakli ve zorunlu bilgi deliliyle buna itiraz etti. Bitirirken de bu konuda Cevretili de benzer bir şey söylüyor ama onlara ciddi alıp cevap vermeye gerek yoktur, kendi kendilerini inkar etmektedir dedi bitirdi. İki, ikinci grup, bazı İslam müntesifleri ise fiillerin gerçekte insana ait olduğunu, hakikaten insana ait olduğunu kabul etmiş. Ama fiiller üzerindeki tedbiri Allah Allah'tan nefret etmiş, fiilleri yaratma gücünü Allah'tan uzak görmüş tür diye bitirelim. Burada... Bekir Tokuroğlu çevresinde burada yer alıyor burası. Ben o çevreye de baktım. Arapçasına da baktım. Anlam şu insanın üzerine silip Allah yazdığınız anda, yani zamiri insana değil Allah'a götürdüğümüz zaman daha net anlaşılıyor. Burada Muhtazire'nin görüşü şöyle okuyorum. Bazı İslam müntesipleri ise fiillerin gerçekliği insana ait olduğunu kabul etmiş ama fiiller üzerindeki Tehbiri Allah'tan nefretmiş, Allah'ın fiiller üzerinde bir tedbir yoktur demiş, fiilleri yaratma gücünü yine Allah'tan uzak görmüştür. Onlar e, bu konuda emir, nehi, vaat ve vaidi delil getirmişlerdir. Yani insana emrediliyor, nehyediliyor, dolayısıyla muhatap insandır, İnsan gerçekten e, fail olmalıdır demiştir, yukarıda bildiğin gibi. Ama farkı ne? Maturiden farkı ne? E, fiiller hakikatta Allah'a ait görmüş ama fiillerdeki e, tedbiri Allah'tan nefletmiş, fiillerin yaratma gücünü Allah'tan nefletmiş, Allah yaratmıyor demiştir. Onlar bu konuda emir, nehmi, vaat ve vaidi deli getirmişlerdir. Bunların hakikatinin emreden ve yasaklayan kimseye dönmesi ya da vaat ve vaidi yine vaat ve vaitte bulunana görülmesi imkansızdır. Nitekim bunu yukarıda ifade etmiştik. Onlar bu konuda emir ve nehi ayetlerini, ayetlerde insanın ispekte fiilin zikredilmesini ve ceza ayetlerini zikretmişlerdir. Bu ayetler Kur'an'ı okuyan kimse için Allah'a hamdolsun apaçıktır. Yani Kur'an-ı Kerim okuduğumuz zaman yani Allah'ın namazı, orucu, dikkat e, emrettiğini, içki, umarar, diğerlerini yasakladığına, bu fiilleri insanın yap yapacağını, dolayısıyla insanın yapmaması gerektiğini haramlar yapaması, haramlar yapması gerektiğini ayetleri okuyan herkes hamdolsun, açık anlar. Dolayısıyla fiiller üzerinde insanın gerçekten, hakikaten tasarruf sahibidir. Ama sıkıntılı kısım neresi? İnsan gerçekten fiillerinde e, hak sahibidir. Ancak Allah'ın e, tedbiri yoktur, Allah'ın fiil üzerinde yaratması yoktur kısma maturidinin itiraz ettiği kısım İlk kısımda müttefik. Evet, insan hakikaten fiilinde tasarruf sahibidir. Zaten Kur'an ayetlerini okuyan kişi bunları anlar. Bu ayetler Kur'an'ı okuyan kimseler için hamdolsun apaçıktır. Bu görüş sahipleri e, Cebriye'nin görüşünün yanlışlığına dair delillerden destek görmüşlerdir. Yani Cebriye'nin anlayışını eleştirmek için yukarıda e, görüş beyan etmiştim atörüde. Onlar da İnsanın hakikaten fail olduğu konusunda muhtezileye bir dayanak olmuş, muhtezile kullanmış. İnsan fiillerinde hakikaten sahiptir diye. Bu görüş taraftarları insani fiillerin Allah'a aileliği ile ilgili olarak şöyle demişlerdir. İşte, tartışma kısım burası. İnsan fiilinde Allah'ın tasarrufu, Allah'ın yaratması var mı? Muhtezile tarafı yok dediği için maturite asıl burada eleştiriyor. Bu görüş taraftarları insani fiillerin Allah'a ailiyeti ile ilgili olarak şöyle demişlerdir. İnsanın fiillerinin Allah'a aidiyeti fiilin hakikati. Yani fiillerin hakikatini yaratan Allah olması dışında iki şekilde gerçekleşir. Fiillerin kendisinden varlığa geldiği sebep yönünde ve iyiliklerin yapılması ve kötülüklerden uzak durulmasının emredilmesi yönünde Allah'a nispet edilmesi. İki şekilde Allah'a nispet edildik. Birincisi, fiillerin kendisinden varlığa geldiği sebep yönünde ve iyiliklerin yapılması ve kötülüklerden uzak durulmasının emredilmesi yönünden Allah'a ait olması açısından Allah'a nispet edilmesi yani Allah'ın bilgislemesi için insana güç vermesi ve insanın yaptığı ahlaki fiilleri emretmesi yönünden fiillerin Allah'a ait olması. Nitekim bazen fiiller hakikati kişiye ait olmasa dahi kişiye nispet edilir. İki, fiillerin Allah'a nispeti, aidiyeti doğrulama ve yaranlama halinin Allah'a ait olması yönündendir. Fiillerin sınanma anında Allah'a ızafe edilmesidir. E, bu durumda onun tasdik veya teksip edilmesi söz konusudur. Fiillerin sınanma anında Allah'a izafe edilmesidir. E, bu durumda onun tasdik veya teksip edilmesi söz konusudur. Bekir Topaloğlu çevresi de bu şekilde bu alttaki nimen tercih ettim. Fiillerin sınanma anında Allah'a izafe edilmesidir. E, bu durumda onu tasdik veya teksip edilmesi söz konusudur. Bu, Kur'an'a müminlerin imanını ve kalplerinde hastalık olanların manevi kirimi, küfrünü artırma fiilinin nispet edilmesine. Yani Kur'an-ı Kerim'in inmesi, onların imanını artırır da olduğu gibi, Kur'an gelip Kur'an'a imtihar olduklarında, birileri inkar ediyor, inkarlar artıyor, birileri iman ediyor, imanlar artıyor anlamında. E, gönderen Allah ama... İnsanda da fiil gerçekleşiyor, onlara dikkat ediliyor burada. Fiilin sınanma anında Allah'a izah edilmesi, bu durumda onun tasdik veya tekstip edilmesi mümkün. Bir kısmı tasdik ediyor, bir kısmı tekstip ediyor. Örnek olarak, Kur'an'a müminlerin imanına ve kalplerinde hastalık olanların manevi kirini artırma fiilinin nispet edilmesi, örnek mesela. İnkarcıları hakka çağırmanın onların kaçışını artırma fiili nispet edilmesi. Allah'ın Kur'an'a e, davet ettikçe inkarcılar daha da uzaklaşıyor. Örneğin e, bir gruba kendi kendilerine Allah'ı anmayı unutturma fiilinin nispet edilmesi. Başka bir örnek putlara kendilerine takılmak suretiyle çok sayıda insanı saptırma fiilinin nispet edilmesi. Putlara saptırma fiili nispet ediliyor. Oysa Putun kendisinde hareketlilik özelliği yok. Ama puta saptırma fiili nispet ediliyor. Şimdi bu örnekler verilmiş. Burada örneklerde imanın veya küfrün artması, sapmak ve benzer diğer örneklerde buradaki fiiller Kur'an'ın çağrının, putların vesaire değil, müminlerin veya inkarcilerindir. Şimdi şuna bakalım bir tanesine. Putlara kendilerine tapılmak suretiyle çok sayıda insanın saptırma fiili nispet ediliyor. Şimdi puta saptırma fiili nispet ediliyor ama aslında putun saptırması değil, ona tabi olan inanan insanın sapması söz konusu. Bu türde nispetler var. Fiillerin Allah'a ailiyeti de böyledir. Yani fiiller gerçekte insanlara ait olmasına rağmen Allah'a nispet edilmişlerdir. Baştan başlayıp aray atlayıp en sona geleyim. Bu görüş taraftarları, yani mutezile, kaderiye, insani fiillerin Allah'a aidiyeti ile ilgili olarak şöyle demişlerdir. Yani insani fiiller Allah'a nispet edilebilir, iki açıdan nispet edilebilir demişler. Bir, e, fiillerin sebep veya ilgi veya kötülükten uzak durulmasının emredilmesi yönünde. Namazı Allah'ın emretmesi gibi. Bu açıdan Allah'a nispet edilebilir. İki, fiillerin Allah'a nispet edilmesi eee sınanın ağrında onun tasdik ve tevtekkip edilmesi durumunda olabilir. Buna örnek olarak da buradaki örneği puta tapma. Bu da e, saptırma atfediliyor. Oysa burada put saptırma fiili de bulunmuyor. Burada tapan kişi satmış oluyor. Bunun gibi insani fiiller Allah'a nisbet edilebilir demiş Kaderiye. Burayı aktardıktan sonra burası muhtesille görüşünü, maturidin aktarması. İnsanın fiillerinin Allah'a nisbeti bazen de hallere diralet eder. Örneğin, dünyaya ve süslerine aldatıcılık nisbet edilir. Çünkü dünya kendisi fiilde yani aldatma fiilinde bulunma gücüne sahip değilse dahi insanda potansiyel olarak var olan aldanmayı ortaya çıkarır. Mesela çatılara çökme nispet edilmesi, kuşlara konuşma nispet edilmesi, bu ayetlerdeki örnekler bunlar, e, yük hayvanlarına şikayet fiilinin nispet edilmesi böyle. Şimdi çökme fiili nispet ediliyor. Normalde çatı dediğimiz şey e, cansız, fiil yapma imkanı yok veya kuşa konuşma nispet ediliyor veya bir hayvanla e, fiili, şikayet fiili nispet ediliyor. Öyle örnek verilebilir. Kuşlara, hayvanlara konuşma ve şikayet fiili sözle konuşuyor olsalar da nispet edilebilirdi. Aynı durum, fiillerin Allah'a nispet edilmesiyle ilgili olarak geçerlidir. Çünkü Allah inkarcılara mühennet vermiş ve üzerlerinde nimeti göstermiş. Öyle ki bunlar neredeyse Allah'ın onların fiilinden hoşnut ol, olduğunun delili olmuş. Bu yüzden onlar Allah'ın kendilerine mühlet vermesi ve azaplarını geciktirmesi sebebiyle Allah'ın kendilerine yapageldikleri birini yapmalarını emrettiğini sanmışlardır. Buradaki görüşte okuyup geçelim. Bu görüş taraftarları yani kaderiyle insani fiillerin Allah'a aileyetini e, buradaki ihtimaller kapsamında görmüşlerdir kabul etmediklerine insani fiillerin, tedbirin Allah'a ait olması, yaratmasının Allah'a ait olmasını kabul etmiyorlar. Bunun dışında işte emretme, inkara sebep olma gibi değişik yaratmanın dışındaki anlamlar anlıyorlar. Şimdi buradan başlayan görüş, mağtürk aslında kabul ettiği görüş, İslam dinine mensup olanlardan bazıları fiillerin hakikaten kullara ait olduğunu, o fiiller ile insanların isyankar veya dindar olduklarına ama fiillerin yaratma yönünden Allah'a ait olduğunu iddia etmişlerdir. Burası ilginç arkadaşlar. Niye ilginç? Burada benim görüşüm veya bizim görüşümüz veya Hanefi Matiudilerin görüşü gibi söylemiyor. İslam dinine mensup olanlardan bazıları diye başlıyor. Oysa anlıyoruz ki burayı benimsediği bir görüş ama sıralama açısından en sonda kendi benimsediği görüşü eklemiş oldu. Bunu bir kenara not alıp bakılabilir. Başka örneklerde de sıralama yapılırken en sondaki saydığı görüş kendi benimsediği görüş olabilir. Böyle bir usul kullanıyor olabilir. Burada kendisini atfetmeden veya Maturidi'lere atfetmeden İslam dinine mensup olanlardan bazıları iyiliklerin hakikaten kullara ait olduğunu o fiiller ile insanların isyankâr veya dinden oluklarına ama fiillerin yaratma yönünden Allah'a ait olduğunu iddia etmişlerdir, kabul etmişlerdir. Onlar bu yaklaşımlarında yukarıda geçen ayetlerde fiillerin bazen Yüce Allah'a bazen de insana nispet edilişine dikkate almışlardır. Kulların nispet edilen şey Yüce Allah'a nispet edilen şeyle özdeştir, başka değildir. Yani fiil Allah'a da insana da nispet edilmekte. Ancak bu özdeşlik, akılda yön farkına sebep olan bir anlamdadır. Becih açısından, yön açısından bir farklılıktır. Buna örnek olarak saptırmak, doğru yolu göstermek, korumak, sonra nimetlendirmek, iyilik yapmak, yardımsız bırakmak, desteklemek, sonra iman ve küfür üzere iki yönden arttırmak, sonra kalbini, gözünü, kulağını mühürlemek, imanı kolaylaştırmak, iman, genişletmek, daraltmak zikredilebilir. Yani burada e, fiiller hakikaten insana yaratma yönünden Allah'a aittir dedi, bunu kabul ediyorlar dedi. Örnek olarak verdiği Kur'an'daki ayetler bunlar. Mesela kalpleri mühürlenmesi. Yani kalbini mühürledik derken sadece Allah'ın Allah mühürleme tamam kalbi mühürlüyor ama sadece onun yaptığı bir fiil değil e, inkarı sebebiyle İnsan inkar ettiği için, küfürde en son noktaya vardığı için artık geriye dönme ihtimali hiç kalmayıp yüzde yüz küfüre battığı için kişi yüzde yüz küfüre batma fiili işliyor. Allah da küfür onun kalbini mühürlemiş oluyor. Bunun gibi fiilde iki yön var. İnsanın yaptığı yön var, Allah'ın yaptığı yön var. Buradaki örnekler o şekilde. Şimdi şu. İman etmek, inkar etmek. Bir yandan bu sıfatların zıtlarıyla birlikte da var olması, diğer yandan doğru yol bulma, doğru yoldan ayrılma, doğru olma, sapma, doğruluk ve erilik gibi fiillerin kullara nispet edilmesi mümkün değildir. Ben buraya kul diye okudum. Bir yandan bu sıfatların zıtlarıyla birlikte da var olması, diğer yandan doğru yolu bulma, Doğru yoldan ayrılma, doğru olma, satma, doğru ve el gibi fiillerin Allah'ın izbir edilmesi mümkün değildir. Ayrıca iki yönden birinin varlığı halinde diğeri de var olur. Yani aynı fiil, aynı fiilde kişinin iman etmesi inkar etmesi, aynı fiilde yani doğru olması, satması kabul edilemez, mümkün olmaz aynı zamanda aynı anda. Ayrıca iki yönden birinin varlığı halinde Diğeri de var olur. Bira mutlak anlamda Allah'a nispet edilen şeyin zıtlarının Allah'a nispet edilmesi halinde nispet edilmesi mümkün değildir. Şu halde yani aynı fiilde aynı şey, aynı zıttıyla birlikte aynı zata nispet edilemez. Şu halde o fiilin hakikati kes, kazanma bakımından kula, yaratma bakımından Allah'a aittir. Aynı fiil, iman fiili, inkar fiili veya başka fiiller, aynı fiil iki yönden de tek kişiye, aynı anda tek zaten nispet edilemeyeceği için fiilin kesip, kazanma yönü, kula, yaratma yönü Allah'a aittir. Bunun delili açıklaması şudur. Allah'ın fiili gerçekte yaratmasıdır. Burası temel cümle altını çizebiliriz. Kulun fiili, baş konusu olduğu zaman tartışma burada. Kulun fiilini Allah yaratır mı, yaratma tasarrufu var mı, kaderi giyat görüşü yok şeklinde yine. Matürti'ye göre veya buradaki atlardan görüşe göre Allah'ın fiili gerçekte yokluktan varlığa çıkması, o şeyi var etmesi, yaratmasıdır. Bütün bu sayılan fiiller yaratma adıyla olarak Allah'a nispet edilseydi, bu yaratmadan anlaşılacak olan inşaadan, oluşturmadan başka değildir. Ve kulun fiil fiillerinden anlaşılacak olan da onun fiili ve kesbidir. Şimdi şöyle düşünelim. Yukarıda örnekler sayıldı. iman, inkar ve diğer örnekler. Bütün bunlar Allah'a ait olan yön yaratma şeklinde anlaşılsa, Allah'ın iman yaratması, Allah'ın küfür yaratması. Bu şekilde anlaşılsa, kulun fiili de o zaman kesbi, kesbi olarak anlaşılır. Aynı fiilde, iman fiilinde kul kesbetmiş olur. Allah ise o fiili yaratmış olur. Okuyup geçelim. Allah'ın fiili gerçekte yaratmasıdır. Bütün bu sayılan fiiller yaratma adıyla Allah'a nispet edilseydi, bu yaratmadan anlaşılacak olan inşa, oluşturmadan başkası değildi. Yani yokluktan varlığa çıkartmaktan başkası değildi. Ve kulun fiillerinden anlaşılacak olan da onun fiilidir ve kesbidir. Bu şöyle söylememiz gibidir. Allah kalbin genişlemesini ve daralmasını yarattı. Sapmayı ve doğru yolu bulmayı yarattı. Birincisi de bunun gibidir. Yani Allah insanın kalbini genişletti, daralttı, saptırdı, hidayet etti. Allah kalbini genişlemesini, daraltmasını yarattı. Ama karşı tarafta da kulun bir kesbi var. Buna dair yapması gereken fiiller var. Veya sapmayı veya hidayet yapması da bunun gibi. Kulun da yapması gereken fiiller var. Yani Allah insanın kalbini genişletti, daralttı, saptırdı, hidayet etti derken Kalbini genişletti, genişletmeyi yarattı, yarattı, yarattı, yarattı diye anlayabiliriz. Şu da var ki iki yön, yani yaratma ve kesip yönü, yukarıda bahsedilen Allah'a ait olan yaratma, kulağa ait olan fiili yapmak, kesip etme yönü, iki yönden birini yani örneğin hidayet etme ve saptırma ikilisinden birini, kavramın anlamın hakikatinden ya da sebeplerden veya hallerden uzaklaştırmak caiz olsaydı diğerini uzaklaştırmak da caiz olurdu. Hani var. Bir yaratma, kesbetme yönü var. Yukarıda kaderiyle ilgili okuduğumuz paragrafta Allah'a nispet etmek yaratma anlamında değil de emretmesi anlamında 3 ihtimal sayılıyordu. Eğer ee, fiili, hakikat anlamından uzaklaştırmak mümkün olsaydı, yani Allah yarattığı yer, yarattı ama yarattı demek ki yarattığı anlamında değildir, başka anlamdadır diye anlamından uzaklaştırmak caiz olsaydı, o zaman diğer tarafta da, yani kesbetme tarafında da kul kesbetti ama kesbetmek yapmak anlamında değil dememiz mümkün olurdu. Bütün bunlar da hakikat değil mecazdır. O zaman iki taraf da Kelimeyi asli anlamında mecaza götürmek durumu ortaya çıkar. Bu yüzden cebriye ve kaderiye, cebricilik ve kadercilik karşılıklı gelmiştir. Bir uçta cebriye, bir uçta kaderiye görüşü ortaya çıkmıştır. Birisi, örneğin cebriye, insanın yapmasını mecaz görmüş, insan yani, e, tamamen etkisiz eleman haline getirmiş. Kaderiye tarafında ise Allah'ın yaratmasını mecaz anlamında görmüş, tüm yetkiyi insan atanmış. Bu ise Mürciye ve Kaderiye'nin lanetlenmesine dair gelen rivayetin anlamıdır. Yani Kaderiye'ye lanet olsun diye gelen bu lanet sebebi de budur. Yani yaratma fiilini hakikat anlamında mecaze hamletmeleri Allah açısından. Geriye gelelim daha net anlaşılsın diye. Burası. Bazı İslam müntesipleri ise, yani kaderiye, fiillerin gerçekte insana ait olduğunu kabul etmiş ama fiil üzerindeki Allah'ın tedbirini ve fiilin yaratma gücünü, Allah'ın yaratma gücünü Allah'tan uzak görmüştür. Gerçek anlamda insan nispet etmiş ama tedbir ve yaratma açısından bunları mecazda hamletmiş, hakikat anlamda kabul etmemiş. Bundan dolayı mürciye ve kaderiye'nin lanetlenmesine dair gelen rivayet bu açıdan anlamlıdır. Mürciye, fiiller Allah'a nispet etmiş ve kulağa ait saymamış. Kaderiye ise fiilleri kulağa Yaratmanın Allah'a nispet edildiği gibi nispet etmiş, fiiller de Allah'ın tedbirinin varlığını kabul etmemiştir. İşte burası temel tespit, temel tartışma noktası. İki şey önemli. Bir, mürciye atfedilen görüş önemli. Aslında eşarilere atfedilen görüş. İkisi de kaderiye yani muhut atfedilen görüş. E, mürciye ve kaderiye bu ümmetin meclisleridir, davetlenmiştir. Bir aktarlarını yuvayet kapsamında mürce fiiller Allah'a nispet etmiş ve kulağa ait saymamış. Kaderi ise fiillere kula yaratmanın Allah'a nispet edildiği gibi nispet etmiş. Fiiller de Allah'ın tedbirinin varlığını kabul etmemiştir. Gerçekte fiil kulağa aittir. Allah'ın fiillerde yaratma tedbiri yoktur diye düşünmüş. İdilerli yaklaşım ise bu ikisinin de gerçek olduğunu ve varlığını kabul etmektir. Yani fiilin kazanma yönünden kula yaratma yönünden Allah'a ait olduğunu kabul etmektir. Yani iğitlerli yaklaşım hem insanın hakikatte fiilin sahibi olduğunu hem de Allah'ın yaratmasının hakikatte yaratma olduğunu kabul etmektir. Böylece Allah, kendini nitelediği şeyle, yani fiillerin yaratıcısı olmakla nitelenmiş ve övülmüş olacaktır. Eğer Allah'ın yaratması mecazi kabul edilirse, o zaman Allah'ın her şeyin yaratıcısı diye kendisini övmesi, içi boşanlık olacak. Nitekim Allah şöyle buyurur, her şeyin yaratıcısıdır. Bir başka ayet, onun her şeye gücü yeter. Ayrıca Allah adil ve doğruya, doğruyla yanlışı ayırt edici olacaktır. Nitekim şu iki ayette şöyle buyurmuştur. Rabbin kullara zulmetmez. Bir başka ayet, Allah'ın fazıl ve rahmeti olmasaydı pek azınız hariç şeytanın peşinden giderdiniz. Bu görüşün yani fiilin kazanma yönünde kula, Yaratma yönünden Allah'a ait olduğunu kabul etmenin gerekliliğine dair delil. Erne kadar şimdiye kadar ki söylediklerimiz de yeterli delil olsa da kulun insanın fiillerinde hem insanın vehminin ulaşamayacağı, aklının takdir edemeyeceği hallerin olması hem de kastının varabileceği, ve aklının ulaşabileceği hallerin olmasıdır. Şimdi bura önemli. Cümle kısa ama barındırdığı anlam önemli. Görüş neydi? Muhtarili görüş. Kul hakikatte fiilin sahibidir. Allah da hakikaten yaratandır. Fiil yaratandır. Bu iki görüş, iki açıdan delillendirilir. Bir, e, kulun insanın fiillerinde, hem insanın vehminin ulaşamayacağı, aklının takdir edemeyeceği hallerin olması. Buradaki kastedilen şey, İnsan fiil yapar ama fiil yaparken fiilin ayrıntıları yani vücuttaki o makinenin çalışmasındaki kasların, sinirlerin, o, o fiziki hareketlerin birlikte yapılması vücuttaki fizyolojik bu hareketler, bunları düşündüğünüzde örneğin, Bunu aklı, hayali kendisi takdir edemez. Elini kaldırmak isterken diyelim örneğin, eli kaldırmak isterken aklıyla bu ayrıntıları takdir edemez, takip edemez. Diğer açıdan da e, kastın varabileceği, aklın ulaşabileceği durumlar da var. Yani elini kaldırırken e, su mu içecek, elini kaldırırken içki mi içecek? O son tarafı da insan görebilir. O yüzden iki şey var. Fiilin ayrıntısına tam anlamıyla hakim olamıyor, sıradan örneğin. Ama fiilin sonucunu da görebiliyor. İçki mi içecek, su mu içecek diye. Bu açıdan iki yön bulunması gerekir. Bir, insanın sonu görebildiği için e, fiilin sahibi olması gerekir. İki, fiilin ayrıntılarını kavrayamadığı, kavrayamayacağı için buradan da Allah'a atfedilmesi ve yaratmanın kabul edilmesi gerekir. Dolayısıyla fiiller birinci yönden insana ait değil. Yani oluşum, ortaya çıkış, fizyolojik kas, eklem, beyin, sinir, iletişim, Ortaya çıkması bu açılardan insana ait değil, ikinci yönde yani içkimi, içecek, sunu içecek sonu görme açısından insana aittir. Birinci yöne örnek olarak bir şeyin yokluktan varlığa çıkışını tasavvur etmeyi, ve fiilin hava, mekan ve sınırdan kendisine dönmek, itese ulaşamaya, ulaşamayaacağı belli bir miktarı alıp işgal etmesini zikredebiliriz. İkincisine ise emredileme, yasaklanan şeye bağlı olarak hareket etmesi ve durağın kalmasını örnek verebiliriz. Yani namaz kılarken emredildiği için namaz hareketlerini yapması sonucu düşünerek veya işte etme denildiği zaman etmemesi gibi sonucu düşünerek hareket veya durmasını örnek verebiliriz. Şu halde insanların fiillerinin birinci yönden kendilerine ait olmadığı Birinci yönden ise kendilerine ait olduğu sabit olmuştur. İnsanların fiillerinin birinci yönden de kendilerine ait olduğu kabul edilecek olsa yani kaderi ya muhtezilerin dediği gibi fiilin birinci anlamda da insan kendisi yapıyor, kabul edilse bu yönün insanın kastının dışında olduğu ve insanın fiilini başa sarması imkansız olduğu açık olduğundan ki insanların hepsi bu zikredilen yönden yani kasıt yönünden farklı farklıdır. Alemin mevcut mükemmel halinin güçsüz, bilgisiz ve her şeyin ölçüsünü bilmeyen bir fiil, fail sayesinde var olması da mümkün olur. Eğer insanın fiilinin iki yönü var. İki yönü de insan kadergenin dediği gibi yapıyor olsa o zaman alemdeki varlıkların da kendi hallerine yapın, yapması mümkün olur. Onu kabul etmeyeceğimize göre, Allah her şeyin mütebbili olduğuna göre, insan fiilinin ayrıntıları, varlığa çıkması da insana ait olmaması, Allah'ın yaratması gerekir. Yine ayetlerin, mucizelerin insan eliyle gerçekleşmesi de mümkün olurdu. İnsan böylesi mucizeleri bilmese ve onlara güç getiremesi dahi, yani insan her şey yapıyor, kendi yaratıyor anlamında yapıyor olsa, o zaman mucizeleri de, Gerçekten insanın yapıyor olması gerekir. Mucizeler Allah yaratıyor demememiz gerekir. Söylediğim şeylerin yani alemin ve mucizeleri, yarattıkların gücünün dışında olması, yani alemdeki işleyişin, mucizelerin ortaya çıkışının, kulların, insanların gücünün üstünde olması sebebiyle, yaratıcının ve peygamberlerin kabul edilmesi, yani alemin yaratıcısının Allah Mucizeleri e, gösteren yaratanının da Allah olması, kabul edilmesi gerekir. Aynı durum yaratıkların, insanların fiilleri hakkında da geçerlidir. Yani birilerin e, tasavvur, sonu düşünme tarafı insana ait ama e, varlığa çıkartılması kısmı da Allah'a aittir. Bu yüzden Yüce Allah şöyle buyurmuştur, onun benzeri yoktur. Bu ayet, yaratıkların zikrettiği mi yönden, yani fiillerin yaratıcısı olmaları yönünden Allah'a benzemediğini gösterir. Onun benzeri yoktur. İşte yokluktan varlığa çıkartacak fiil yapma gücü onun dışında kimse de yoktur, insana da yoktur. Ayrıca kulların fiillerinin hem iyi hem kötü şekilde sonuçlandığını gözlemleriz. Üst paragrafta neye atıf yapmıştı? İnsanın fiilinin iki yönü var. Bir fizyolojik ayrıntı kısmı, bir de akibeti görme kısmı. Burada o ikinci kısmı onu yapıyor. Sonu görme, fiilin sonu, iyi mi kötü mü, içki sunu içmek. Oraya atıf yaparak kulların fiillerinin hem iyi hem de kötü şekilde sonuçlandığını gözlemleriz. Fiillerin sahipleri, fiillerin ne kadar iyi veya kötü olacağını bilemez. Bilakis nefslerindeki, zihinlerindeki amaçları... Fiillerin iyi ve güzel sonuçlanması iken fiiller uygulamada öyle sonuçlanmaz, sonuçlanmayabilir ve bu Allah'ın onların fiillerini kendilerine ait olmayacak şekilde kılmaları sebebiyordur. Fiillerin yaratma yönünden insanlara ait olması caiz olsaydı ki bu halde iyilik ve kötülüğün mahiyetini bilmemektedirler. Bilgisizlik fiil kötü yapmaz, bilgi de iyi yapmazdı. Şu halde fiillerinin bu yönden insanlara ait olmadığı sahip olmuştur. İnsanlar fiil yaparken iyi ve kötü hedefliyor. İyi yapacağım derken kötü şeyler de veya kötü yapacağım derken iyi şeyler de ortaya çıkartıyor. İnsanın kapsamlar dışında olan durumlar da var. Dolayısıyla insan fiili her açıdan kendisi yapıyor dememek gerekir. Görüşü anlatılıyor. Şu halde fiillerin bu yönden insanlar ait olmadığı, yaratma yönünden insanlar ait olmadığı sahip olmuştur. Diğer taraftan onlar fiillerin kendi kendilerine böyle yani iyi veya kötü olduğunu söyleyebilirler. Fiilin iyi veya kötü olması fiilin kendi varlığı gibidir. Yani fiilin var olmak için faile ihtiyacı olduğu gibi iyi veya kötü olmak için de faile ihtiyacı vardır. Şu halde Allah bir şeye o şeyin kendinden daha hak sahibidir. Yani Allah bir şeyin iyi ve kötülüğünü belirlemeye o şeyden daha tariktır. Çünkü şey kendi kendine bilmez bir haldedir. Ayrıca yaratıcı olmadan iyilik ve kötülüğün var olması caiz olsaydı, her şeyin yaratıcı olmadan var olması caiz olurdu. Bu da İslam'dan çıkmaya doğurur. Yaratıcı olmadan iyilik ve kötülük olabilir diye düşünülürse, o zaman alemdeki her şey Allah olmadan, yaratıcı olmadan vardır denebilir. O zaman bu düşünce kişiyi İslam'dan çıkmaya götürür. Ayrıca fiillerin sahiplerine üzüntü, yorgunluk, acı verdiğini görüyoruz. İnsan tabiatının üzüntü veren olmadan üzülmesi, yorgunluk veren olmadan yorulması ve acı veren olmadan acı duyması ise imkansızdır. Şu halde fiillerin üzen, yoran, acı veren olduğu sabit olmuştur. Oysa fiillerin sahipleri fiiller aracılığıyla haz ve yarar sağlamayı hedeflemektedir. Şu hâlde fiillerin de insanlar sayesinde var olmadığı, yani yaratma bakımından insanlara ait olmadığı sabit olmuştur. Yani insanlar fiillerine yüzde yüz olsaydı tamamen fiillerdeki bu acı veren kısımları yok etmeye çalışabilirlerdi. Oysa fiillerin insanlar sayesinde var olmadığı, yaratma bakımından insanlara ait olmadığı sabit olmuştur. Ayrıca yaratma hakkında şöyle yaygın bir söz vardır. Allah'tan başka yaratıcı ve Rab yoktur. Burası haber. Genel kabul. Bilgi sarmasında haberi mütevatir. Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Mütevatir bir ifade. Fiillerin meydana gelişine ve yokluktan varlığa çıkışına, akabinde varlıktan sonra yok oluşunu, sonra bir takdire göre sahiplerinden çıkışını kabul etseydik, fiillerin kendisiyle yaratıp, yaratıkların yaratık olduğu, yaratılma niteliğine sahip olduğunu söylemiş olduk. Bu da Allah'tan başka yaratıcı kabul etmeyi gerektirir. Allah'tan başka yaratıcı ve yaratır yoktur. Bu genel kabul, fiillerin meydana gelişini ve yokluktan varlığa çıkışını, akabinde varlıktan sonra yok oluşunu, sonra bir takdire, takdire göre sahiplerinden çıkışını kabul etseydik, fiillerin kendisiyle yaratıkların yaratık olduğu, yaratılma niteliğine sahip olduğunu söylemiş olduk. Bu da Allah'tan başka yaratıcı kabul etmeye gerektirir. Bunu kabul ettiğimiz takdirde fikrettiğim kimsenin sözü yani Allah'tan başka yaratıcı ve Rabbi yoktur sözü kürükülmüş olur. Ayrıca bu kabul edildiği takdirde insanın fiillerin Rabbi olduğu söylenebilir ki merdut bir şeydir. Fiillerin yaratıcısının Allah olduğuna dair bir başka delil şudur. Gerçekte kulların fiilleri görünüşte hareket ve duruştan ibarettir. Yani fiil dediğimiz şey ya hareket etme veya vurma, vuruş şeklindedir. Allah fiillere gücü yetendir. Allah fiillere gücü yeten olmasaydı insanları fiillere güç yeten kılmazdı. Buna göre fiiller kendi kendilerini Allah'ın kudreti altında olurlar. Allah kulu fiillere gücü yeten kıldığında kendisinden kudret gider. Bu durumda onun kudreti kendisine uzaklaşmış uzaklaşan bir Kudretle güç yetiren olmuştur. Niteliye sahip bir varlık zarap değil kuldur. Burada kastedilen de insanlar değil ve hareket halinde iş yapanlar. Eğer bu kudret e, tamam et kendilerinde verilmiş olsaydı e, o zaman Allah'ta bu kudretin olmaması düşünmek gerekirdi. Oysa e, ıslı kudret Allah'tadır. Onun kudreti kendisinden uzaklaşmış, uzaklaşan bir kudretle güç yeten olmuş olur insana devredilmiş olsaydı bu niteliğe bir sahipse yani kudreti kendisinden alınıp insana verilen bir ise Rab değildir, kurdur. Hareket ve sahip oldukları hal sebebiyle birbirine karşı değildir. Ve bakan kimse onları birbirinden ayıramaz. Benzerliğin hakikati olmasaydı ayırma mümkün olurdu. İki fiil benzeşirse birinin isimlendirilmek direkçesinin diğeri hakkında da geçerli olduğunu yani ikisinin ortak bir yapıya sahip olduğunun söylenmesi gerekir. Bu da benzeşme demektir. Çünkü şahitte fiillerin benzeşmesi faillerin de benzeşmesini gerektirir. Şimdi bu benzeşme meselesi ayrıntılı gelecek. Ee, eğer faililik noktasında insanda yapar denirse Allah'la faililikte özdeş olur mu veya yaratma noktasında özdeş olur mu olmaz mı tartışması. Tevhid ehli, tevhid ehlinin, cevherlerin, isimlerin halis olduğunu bilme vesilesi, isimlerin ayrılma, birleşme, hareket etme durağanlıktan çıkamamasıdır. Kendine demek, cevherler hadis değildir. Hadis olması ise, bu cisimlerin ayrılması, birleşmesi, hareket etmesi, duranlığı gibi arazlar sebebiyle bilirler. Bu haller gerçekte kulun elinde gerçekleşen Allah'ın yaratma fiilinden ibaret olmasaydı Allah'ın fiiliyle olduğu hal üzere idrak edilen bir cisim ve cevher ispat edemezdik. Eğer birleşme, hareket, duranlık gibi şeyler sebebiyle cisimlerin tabis olduğunu biliyoruz. Bu haller gerçekte kulun elinde gerçekleşen Allah'ın yaratma fiilinden ibaret olmasaydı, Allah'ın diniyle olduğu hal üzere itirvek edilen bir cisim ve cevher kurmak ispat edilemezdi. Çünkü bu takdirde isimlerini zikrettiğimiz hareket, duran, birleşme, ayrıma gibi fiiller Allah olmaksızın var olabilirlerdi. Eğer ne kadar bu fiillerin kimin sayesinde yani Allah sayesinde var olduğunu biliyor olsak da, ve fiiller alemin hadis olduğuna dair Allah'tan başkasının ikam ettiği delil olurdu. Diğer, ay biraz önce zikrettiğimiz hareket, durağınlık, birleşme, ayrılma gibi hallerden hiçbiri Allah'tan zorunlu sizin, Allah'tan başkasının daha etmez. Yani insani birileri Allah yaratmadıkça şey, korku kesip edemez. Bu haller olmasa alemin hadis olduğu bilinemez. Hareket, durağınlık gibi ulus değişmeler olmasa ve alemin de hadisi olduğu bilinemez ve onun ikam ettiğini bile onu bilme yolu geçeriz hale gelir. Sonra bütün haller yani dinler Allah'tan başkası ile, Allah'tan başkası sayesinde var olabilseydi, Allah'ın o hallerin yaratıcısı olduğu ve o haller aracılığıyla bilinemezdi. O yüzden cisimler ancak o haller ile görülür. İsim dediğimiz şeyin cevherini görmediğiniz için hareket duranlık gibi görsel arazılarını görüyoruz. Böylece bu görüşe göre Allah Teala'nın insani birileri kendi bildiğine tanıtıcı bir edil ve tanıklı eden bir şahit kıldığı düşüncesi geçersiz hale gelir. Şimdi burada nasıl bir bağlantı yaptı? Alemdeki hudursu, e, alem hadisleri görüşünü cevherleri bağlı olan arazların ayrılma, birleşme, hareketi gibi bu araçların değişmesi sebebiyle alem halisidir. Bunların ah, yaratanı Allah'tır diyoruz. Bu aynı şekilde ayrılma, birleşme, hareket, duranlık gibi şeyler insanlar da, da var. Dolayısıyla insanların fiillerinin de yaratan Allah'tır. Eğer insanların fiillerinin hareket bulunma duranlık gibi bu fiillerin, araçların insandaki bu araçların yaratanı Allah'tır demezsek o zaman Evrendeki e, değişmenin yaratanı da Allah'tır diyemeyiz. O açıdan eğer alemdeki değişmenin yaratanı Allah'tır, alemin yaratanı Allah'tır diyorsak, insanındaki fiillerin yaratanı da Allah'tır dememiz gerekir. Yine Allah Teala şöyle buyurur, Allah çocuk edilmemiştir ve onunla beraber bir başka ilah yoktur. Bir başka ayet, bu durumda her ilah kendi yarattığını alıp götürürdü. Allah yarattığı her arazın üzerine onun yaratılmış olduğuna delalet eden bir delil koymuştur. Yani bunun altını çizebiliriz güzel. Şimdi fiiller araz konusu başladı, ilerliyor. Burada da bir hikaye koydu. Allah yarattığı her arazın üzerine onun yaratılmış olduğuna delalet eden bir delil koymuştur. Zira arazler biraz önce belirttiğimiz gibidir. Yani varlığı için mutlak yaratıcıya muhtaçtır. Allah'ın yarattıklarında bizim göremeyip de birleşen, ayıran, hareketlere duran klan bir yaratık yaratık bir yarat, yaratıklar olabilir. Allah'ın yaratıklarında yani insanlar da örneğin bizim göremeyip de birleştik, Allah'ın yaratıklarını yar, Allah'ın yarattıklarında Bizim göremeyip de birleştiren, ayıran, hareket ettiren ve kılan bir yarattıklar olabilir. Nitekim yarattıklar içinde, yarattığı şeyler içinde kendisi görünür olup da çevreyle göremediğimiz şeyler vardır. Burada arkadaşlar benim kanaatim şöyle. Allah'ın yarattıkları varlıklar içinde bizim göremeyip de birleştiren, ayıran, hareket ettiren ve kılan varlıklar vardır. Örneğin melekler gibi. melekleri göremeyiz ama melekler birleştirir, ayırır, toplar, icraatta bulunur. Ama göremeyiz. Benzer şekilde bu yaratıklar içinde kendisi gönlünü olup da cevheriyle göremediğimiz şeyler vardır. Maddeleri görürüz. Arazları sebebiyle ama cevherin atomunu göremeyiz. Bu fiiller de kendi kendilerine görmüyoruz. Ancak cevherler üzerinde hallerin değişimiyle görünürler. Görülmeyen, göremediğimiz cevherler var olduğuna göre, Allah'ın yaratmış olduğuna delil kılmadığı ve o durumda her ilah kendi yarattığını alıp götürürdü ayetine işaretle alıp götürmediği cevherler olabilir. Şu halde bununla yani insanın fiillerinin yaratıcısı olduğu görüşüyle, Mu'tezilerin öğretisi, mülidlerin öğretisini nasıl çözecek? Muhtezile bu bakımdan mühitlerin ortağı iken Allah'tan sonu böyle olan bir öğretilen kurtuluş dileriz. Buradaki anlatılan mesele anladığım kadarıyla eğer e, fiili yaratma işi Allah'a verilmezse, insan fiil yaratma işi Allah'a verilmezse alemdeki diğer olaylar da Allah'a verilmez. Vermeyenler haklı çıkabilir. Yani e, Yıldızlara, başka cisimlere, başka tanrılara, alemdeki herhangi bir fiil atfedenlerin görüşleri de haklılık kazanabilir veya onlar da kendilerini haklı görebilirler. Dolayısıyla alemdeki fiiller, insan fiilleri dahil her şeyin yarattırtılma açısından Allah'a atfedilmesi gerekir. Mutezile öğretisi, mülfiklerin öğretisini nasıl çürütecek? Yani kendileri bunu iddia ederlerse, onlar da kendi tanrılarına veya maddelerin yarattığını iddia edebilir. Mutezile öğretisi onların iddiasını nasıl çürüzecek? Mutezile bu bakımdan mülhitlerin orta iken yani alemdeki bir varlığa varlık kazandırma açısından Allah'ın dışında insana güç vererek kim bir şey gördüğü için mülhitlerin orta iken Allah'tan sonu böyle olan bir öğretine kuruluş dileriz. Sınırlı kudret her yarattığın sahip olduğu şeydir. Sınırlı kudret, her e, kulun sahip olduğu bir şeydir. Herkesin bir başkasının fiiline talip etmeyen kudreti vardır. Şu halde Allah'ın kulun fiiline talip etmeyen kudreti demektir. Var demektir. Şu halde Allah'ın kulun fiiline talip etmeyen kudreti var demektir. Dolayısıyla Allah'ın da kudreti her sınırlı kudret gibidir. Bu görüş halbuki Allah yaratıkların sıfatından yücedir. Şimdi tırnak için aldığım yer matudin görüş değil, eleştiri için aldığım görüş. Sınırlı kudret her yaratının sahip olduğu şeydir. Herkesin bir başkasının fiiline tağlık etmeye kudreti vardır. Allah'ın da bunun fiiline tağlık etmeye kudreti var demektir. Yani bu Mu'tezireyi kaz ederek bir şey. Allah'ın kudreti var ama Allah'ın kudreti insanın fiiline etki etmiyor. Dolayısıyla Allah'ın da kudreti o zaman sınırlı kudret olmuş olur. Halbuki Allah yarattıkların sıfatından yücedir. Yani insanların kudreti sınırlı olabilir ama Allah için bu söylenemez. Yine kudret altında yer alan bir şeyin Allah'ın kudreti dışında olması mümkün olursa, ki bu şey bir tane değildir, bilakis bütün yaratıklar daha çoktur, Allah'ın vaat ve idine nasıl inanılır? Yani kudret altında yer alan bir insan, Allah'ın kudret tasarrufunda olan bir insan, eğer Allah'ın kudreti dışında olması mümkün olursa, onun fiiline Allah'ın yaratma kudreti taallük etmezse, bu mümkün olursa, o zaman, e, bu bir tane değil, binlerce insan var, bütün yaratıklardan daha çoktur. İnsan adeden düşünürse, kadet Adem'den itibaren, insan sayısı diğer varlıklardan o zaman daha çoktur. O zaman Allah'ın vaat ve nasıl inanılır? Onun kendisini dirilteceği vaadini duyan kimse bu söze nasıl inanır? Onun dileseydi bu yarattığı alemi gibi bir başka alemi yaratabileceği yani haşir, ahiret günü sözüne nasıl inanır? Zira o fiillerin yaratılışını Allah'tan selbeden yaklaşıma göre değil daha güçlüsünün fiiline güç getirmek bir sivrisineğin fiiline dahi güç getirememektedir. Buradaki asıl nokta noktada evrende asıl tasarruf Allah'a aittir. Eğer Allah'ın kudreti haricinde, kendi kudretiyle yapan, eden bir insan düşünülürse ki insan böyleyse, binlerce insan, milyarlarca insan var, o zaman Allah'ın vaadine, nasıl inanılır? Yani insanın üzerine güç yetiremiyor demek anlamına gelir. O zaman insanlara cenneti koyacağı veya cehennemi koy, koyacağı va, vaadine nasıl inanılır? İnsan kendi kudretiyle yapıyorsa, Allah'ın kudreti ona etki etmiyorsa, yaratması ona etki etmiyorsa. Onun kendisini dirilteceği bu adını duyan kimse bu sözde nasıl inanır? Onun dileseydi bu yaratacağı alem gibi bir başka alemi, ahireti yaratacağı sözde nasıl inanır? Zira o fiillerin yaratılışını Allah'tan serbeden yaklaşıma göre değil daha güçlüsünün fiiline güç yetirmek, bir sivris neyin fiiline dahi güç yetinememektedir. Yine Allah her şeyin malikidir ve onun mülkü kulun mülkünün aksine birinin eşya üzerinde mülkü sonradan kendisine kazandırılmış değildir. Allah her şeyin malikidir. Onun mülkü kulun mülkünün aksine birinin eşya üzerinde mülkü sonradan kendisine kazandırılmış değildir. Bileki o her şeyin yaratıcısı olması sebebiyle zatıyla maliktir. Onun kulların fiilinin maliki ve Rabbi olmaması Kulların malik ve verap olmasını gerektirir. Onun kulların fiilinin maliki ve di olmaması, kulların malik verap olmasını gerektirir. Böylece onun ruvuyeti ve mülkü eksik bir mülk olur. Böylece bir mülke, böyle bir mülke ise her yaratık maliktir. Zira her yaratık bazı şeylere maliktir. Hatta daha fazlası maliktir. Yani her insan bazı şeylere maliktir, daha fazlasına maliktir. Zira her yaratık hem kendi fiiline hem başkalarının fiiline maliktir. Allah ise malik değildir. Yani Allah insanın fiiline malik değildir, Mu'tudil anlaşına göre bunu kastediyor. Allah'ın her şey üzerinde mülkü ve her şeyin malik olduğu, sabit olduğuna göre her şeyin yaratıcısı olduğu da söylenmelidir. Zira kul her şeye malik değildir şeye malik olmak ise ya onun üzerine güç yetirmekle ya da ona sahip olan birinin onu malik kılmasıyla olur. E, malik olmak ona güç yetirmekle ya da ona sahip olan birinin e, temlik etmesiyle, vermesiyle olur. Kul her şey malik değildir. Yine insan Allah'ın onu kadir kılmasıyla ile kadir olur. Dolayısıyla nasıl ki insanın bilmeyen birinin bildirmesi ile bilir hale gelmesi mümkün değilse insanın gücü olmayan birinin kadir kılması ile kadir olması da mümkün değildir. İnsan Allah'ın kudretli kılmasıyla kadir olur. Dolayısıyla nasıl ki insanın bilmeyen birinin bildirmesi ile bilir hale gelmesi Mümkün değilse, insanın gücü olmayan birinin kadir kılması ile kadir olması mümkün değildir. husus gayet açık görünmektedir. A şahsı, B şahsını kadir kılabilmesi için önce kendisinin kadir olması gerekir. Ben burada çizdim bir bu kısım yerleri kendime göre. A şahsı, B şahsını kadir kılabilmesi için önce kendisinin kadir olması gerekir. Herkese kendisi aracılığıyla başkalarını bilgilendirdiği bilgi sahibi olan kimsenin kendisinin bilmemesi mümkün değildir. İle getirdiğimiz şey de bunun gibidir. Yani Allah kulu fiile kadir kılıyorsa o şey kendisi de kadirdir. Allah'ın kulun fiili üzerindeki kudreti sabit olduğuna ve Allah'ın kadir olduğu şeyin başkası sayesinde var olması imkansız olduğuna göre Allah'ın kulun fiilinin yaratıcısı olduğu sabit olmuştur. Ve bugün. Okumaya başlarken aynı şey söylemiştik. Tartışma burada düğümleniyor. İnsanın fiili üzerinde Allah yaratıcı mı, kudret sahibi mi, değil mi? Allah'ın kulun fiili üzerindeki kudreti sabit olduğuna ve Allah'ın kadir olduğu şeyin başkası sayesinde var olması imkansız olduğuna göre Allah'ın kulun fiilinin yaratıcısı olduğu sabit olmuştur. Yine alem, cisim ve arazılardan ayrı kalamaz. E, mutezili anlayışına göre her bir araz türü de gerçekten Allah'tan başkasının fiili olabilir. Böyle böylece alem şimdi her bir araz türü gerçekten başkasının fiili olabilir. Niye mu'tezile yardım? E, işte Mutezili her insan kendi fiilini kendi yapar diye düşündükleri için. Maturidi oraya atfederek, görüşü atfı bulunarak onlara göre insan her insan kendi fiilini yapıyorsa her bir ana türü türüde gerçekte Allah'tan başkasının, yani başka insanın fiili olabilir. Çünkü insan fiilini yapıyor diyorlar. Böylece alem yaratma ve var olma yönünden Allah'a ve yaratıklara ait olur. O zaman alemde her bir insanda fiilini Allah'a muhtaç olmadan kendi yapıyorsa, o zaman yaratma, ortaya çıkartma açısından Allah'a ve her bir insana ait fiiller olur alemde. Bu da alemin yaratıcısının bir olduğu inancını geçersiz kılar. Allah'ın dışında insanlar da fiillerin yaratıcısı ise o zaman e, her bir insanın yaratıcı olması sebebiyle alemin yaratıcısının bir olduğu inancı geçersiz olur. Buysa Müslümanlar alemin yaratıcısının bir olduğu konusunda ihtilaf etmemiştir. Bütün Müslümanların benimsediği bu ilkeyi nihayetinde geçersiz kılan anlayış, muhteşemli anlayış, herkes tarafından reddedilir. Nitekim allah Teala hiçbir şey ona benzemez ve o her şeyin ilahıdır, buyurmuştur. Sonuç itibarıyla Allah için kullar arasında bir benzer ve denk kılan bir görüşü, ayetlerde ifade edilen bu ilke, her şey, hiçbir şey ona benzemez ilkesi, her şeyin ilahı o ilkesi çürütür. Bu yani Allah'ın benzer ve denginin olması imkansızsa birincisi de yani kurun fiillerin yaratıcısı olması, Allah'a muhtaç olmaması imkansızdır. Hatta imkansız olmaya daha layıktır. Çünkü o yani Allah'ın insanın fiillerinin yaratıcısı olduğu ilkesi ikinci ifadeyi yani yukarıda geçen Allah her şeyin ilahıdır ilkesini bilmenin yoludur. Bir başka de işte alemin Allah'a nispet edilmesi yaratıcıya birliğin nispet edilmesini gerektirir. Ve alemin Allah'a nispet edilmesiyle Allah hakkında onun benzeri yoktur ve onun ortağı yoktur demek doğru ve mümkün olur. Bu geçmişti. geçmişte. Yani evrende araziler değişim sebebiyle Allah'a atfedilir. Dolayısıyla insan fiilleri de herkes gönlü gibi arazilerden oluşur. Bunların da Allah'a nispet edilmesi gerekir. Bu nispet edilmezse alemin Allah'a nispeti delili, sıkıntıya girer demişti. Yaratıcıya birliği nispet edilmesi gerekir. Alemin Allah'a nispet edilmesiyle Allah hakkında onun verzeri yoktur, onun ortağı yoktur demek doğru ve mümkün olur. Alemde Allah'ın ortakları olduğu sabit olursa, her bir insanın yaratma fiilinde Allah'a ait ortak olduğu sabit olursa, kabul edilirse, o benzersiz olmaya, benzerlere sahip olmaktan daha hak sahibi olmaz. Yaratığı ve, yok, yarattığı ve yokluktan varlığa çıkardığı şeylerin ilahı olmaya başkalarından daha hak sahibi olmaz. O zaman yaratan, eşsiz denemez. Yine Allah kulların fiillerinin yaratıcısı olmasaydı, peygamberlerin elinde gösterdiği bütün delilleri gösteremezdi. Bu daha önce cümle olarak geçmişti, bu da paragraf olarak geldi. Allah kulların fiillerinin yaratıcısı kabul edilmezse, o zaman peygamberlerin elinde ortaya çıkan delilleri de kabul etmemek gerekir. Çünkü onları da yaratan Allah'tır. Yine bu takdirde alemi ilk yarattığı andan başlayıp, emrinin varlığı son noktaya kadar uzanan ve alem üzerinde geçerli olan tedbiri tutarsız olur. Yani Allah'ın fiili kabul edilmezse, yaratması kabul edilmezse, alemin ilk yarattığı, Anından emrinin vardığı son noktaya da kıyamete kadar aradaki tüm e, tedbiri tutar, sorur. Bütün bunlar, şu aradaki kısmı atladım arkadaşlar. E, bütün bunlar onun kullarına fiilleriyle ortaya çıkan ve gerçekleşen şeyler olurdu. Bu buraya da atlamak gerekiyor. Oysa bilginin ancak bir başkasının bildiği ve fiilinden yardım alarak göstermek isteyen birine gitmektedir. En güçlü, bilekis böyle bir ancak bilgisi de güçsüzdür. E, Alimin yaratılmasından kıyamete kadar ki tüm arzaki tasarruf Allah'a aittir. Eğer öyle değil de her bir insanın tasarrufta bulunduğu düşünülürse, o zaman ee, Bir başkasının bilgi ve fiilinden yardım alarak göstermek isteyen birine ne hikmetlidir, ne güçlü. Bilakis böyle bir ancak bilgisiz de güçsüzdür. Şu halde kulların bütün fiillerinin Allah'ın onlara dilediği kimsenin elinde ve dilediği şekilde yaratması ile ortaya çıktığı sabit olmuştur. Sonuç burası. Şu halde sonuç itibariyle Allah'ın ilk yaratmıştan kıyamete kadar ki her şeyin yaratıcısı olduğu tasarruf sahibi olduğu kabul edildikten sonra, kulların bütün fiillerinin Allah'ın onları dilediği kimsenin ellerinde ve dilediği şekilde yaratmasıyla ortaya çıktığı da sabit olmuştur. Yani Allah'ın kulların fiillerinde tedbir sahibi olduğu ortaya çıkmıştır. Ve bu paragrafı e, tecrübesinde şu aradaki kısımlar var. Bu haliyle anlaşılır değil bana göre. Gözden geçirmekte fayda var. Ele aldığımız mesele, yani insan fiillerinin Allah tarafından yaratılmışlığı meselesinde kıyas ya kullanılır ya kullanılmaz. Şimdi akli delil demişti, akli delillerle ilgili kısım burası. İnsan fiillerinin Allah tarafından yaratılmışlığı meselesinde yani yaratıldığı, yaratılmadığı meselesinde e, akli delil olarak kıyas ya kullanılır ya kullanılmaz. Kıyas kullanılmazsa duyular da yaratıcının bilinmesi ile ilgili olarak kullanılamayacağından yaratıcının bilinmesi konusunda mutezili hasıl görüş ve öğretisi geçersiz hale gelir. E, duyular derken duyu bilgisiyle gözle kulakla yani bizzat Allah'ı görmek e, mümkün olamayacağı için o zaman Allah'ın varlığını ispatlamak da e, zayıflar, geçersiz hale gelir. Dolayısıyla ister istemez yaratıcının kıyasla, akıl ak, işlemiyle bilinmesi gerekir. Kıyas ise şahitle, istitlerle dayanır. Ee, Özetleyelim, insan fiillerinin Allah tarafından yaratıldığı konusunda akıl, delil olarak kullanılır mı, kullanılmaz mı? Allah'ın varlığı açısından bakılınca varlığı duyularla ispatlanamayacağı için. Akıl yürütmek gerekiyor. Dolayısıyla onun fiili, insanın fiilini yaratıp yaratmadığı konusunda da akıl yürütme kullanılması gerekir. E, dolayısıyla ister istemez yaratıcının yani duyu bilgisiyle göremeyeceğimiz için yaratıcının e, kıyasla, akıl yürütme işlemiyle bilinmesi gerekir. Kıyas ise şahitle istiklale dayanır. Gördüğümüz alemdeki olaylara bakarak akıl yürütmeye dayanır. Öte yandan alem için söz konusu olan bütün anlamların, arazlarıyla birlikte yarattıkların fiillerinde var olduğunu görüyoruz. Alem için söz konusu olan bütün anlamların, arazlarıyla birlikte kulların fiillerinde var olduğunu görüyoruz. Yani alemde nasıl hareket süren gibi araz durumları varsa, insan fiillerinde de hareket durma gibi arazlarla birlikte fiillerde bunların var olduğunu görüyoruz. Şimdi fiillerin Allah tarafından yaratıldığını kabul etmek zorunlu olmasa, yaratıkların bilmenin tek yolu nakil olurdu. Böylece her bağlamda Allah yaşayan yaratıcısıdır. Ayetini kullanmak zorunlu olurdu. Şimdi üç şey var. Duyu organlarıyla aklı Allahı göremeyeceğimiz için. Duyu organlarıyla Allah insan fiilini yarattı. Ispatla, ispatlama diye iddia edilemez. Allah'ı duyur. Verisiyle gözde görme imkanı yok. Eğer akıl yöntemini akli kıyası kabul etmezsek geriye bir nakil kalır. O zaman nakildeki Allah yaşayan yaratıcısıdır. Ayetini kabul etmek gerekir. Şimdi fiillerin Allah tarafından yaratıldığını kabul etmek zorunlu olmasa yaratıkları bilmenin tek yolu nakil olurdu. Böylece her bağlamda Allah yaşayan yaratıcısıdır. Ayetini kullanmak zorunlu olurdu. Zira bu takdirde hiçbir şeyin yaratılmışlığını kendine özel şekilde bilmenin yolu olmaz ya da zikredilen yönden kıyasını kabul edilmesi gerekir. Yani e, duyur veresini kabul etmedi, aklı kabul etmedi, sadece Allah her şeyin yaratıcısıdır. Nakil kalırsa, sadece buna dayanılırsa, burada ayrıntı olmadığı için her şeyin kapsamına her şey girer. İnsan fiili de girer, e, her şey kapsama girer. Zira bu takdirde hiçbir şeyin yaratılmışlığını kendine özel şekilde bilmenin yolu olmaz. Ya da fikredilen yönden kıyasın kabul edilmesi gerekir. Dolayısıyla mecburen haklı yürütmeyi kabul etmek gerekir. Ki şudur, alem taşıdığı arazler sebebiyle yaratılmıştır. İnsan fiillerini de bu özelliklere paylaşır. Alemde nasıl araziler sebebiyle alemin halisi olduğu da yaratırsa Allah olduğu anlaşılırsa İnsan fiillerindeki arazlar sebebiyle de insan fiillerinin hadis olduğu ve yaratanın Allah olduğu anlaşılır. O halde insan fiilleri de yaratılmıştır ve yaratıcısı Allah'tır. Sonra kul insan fiiliyle yaratıcı olmaz. Dolayısıyla fiilin başkası tarafından yaratıldığı sabit olmuştur. Arkadaşlar şu paragrafı hiç kitaptan bağımsız bir diğeri görsek. gene yöntem açısından İmam Matürdi'nin metni olduğunu anlayabilirdik. Nereden anlayabilirdik? İmam Mahatürdi'nin kitabının başında nasıl bilgi sıralaması yapmışsa, akıl, duyu, haber diye, ilgili tartışmalarda bunlara, atıfta bulunarak konuyu anlattığı için, burada da en önemli tartışma, insan fiili, Allah'tan yaratıldı mı, yaratılmadı meselesinde, hem duyuya, hem nakile, hem akla, atıf yaparak konuyu ortaya koyuyor. Bu yöntemsel bir konu isabetli şekilde kitapta uyguluyor İmam Mahatürdi. Sonuçta gözle Allah insan fiillerini yaratıyorum diye görme imkanı yok. Ayete baksak Allah her şeyi yaratırsa da diyor. Eğer sadece aklı kabul etmesek, ayeti kabul etmemiz gerekir. O zaman zaten Allah her şeyi yaratırsa dolayısıyla aklı da kabul etmek gerekir. O zaman Abdullah eee alemdeki değişmeyle alemin yaratıldığı nasıl anlaşılıyorsa insan fiillerindeki değişme sebebiyle de insan fiillerinin yaratıldığı anlaşılmış olur. Şu da zikredilmelidir. Faili bilmenin yolu fiilin eserleri iledir. Faili eseriyle biliriz. Bıraktığı izlerle faili biliriz. Sonra iman aklen en iyi fiildir. Burada önemli arkadaşlar, çok süper, ilginç. Temel ilkeyle başlayıp gider diyor. Faili eseriyle biliriz, yaptığı işle biliriz. Şimdi iman aklen en iyi fiildir. Yani tüm insanlar toplansa en iyi yaptığı en iyi fiil nedir diye sorulsa herkes iman etmem en iyi fiilindir der. Çünkü en üstün fiil iman etmektir. En aydınlık, en tam, en değerli ve Allah'ın hizasına en uygun olan imandır çünkü. Şimdi Allah iman fiilinin yaratıcısı değildir dersek bu konuda iki durumla karşı karşıya kalırız. Şimdi. Önemli, niye önemli? İnsan fiili, Allah tarafından yaratıldı mı, yaratılmadı mı tartışması yapılıyor. İnsan fiilleri, iyisiyle, kötüsüyle. O genel tartışma yaptıktan sonra konuyu özel bir konuya getiriyor. Bu insan fiilleri içinde en üstün fiil nedir? İman etmektir. En üstün, en iyi, en tıdançlı. Bu fiil Allah tarafından yaratıldı mı, yaratılmadı mı? Tartışmayı buraya getiriyor. Şimdi Allah iman fiilinin yaratıcısı değildir. Dersek, bu konuda iki durumla karşı karşıya kalırız. Bir, bu yaklaşım iman etmek ve başka güzel ameller yapmakla Allah'a itaat eden kimseyi Allah'tan üstün tutmayı gerektirir. Biri Allah pis, kokuşmuş ve çirkin cevherleri yaratmıştır. Allah'ın yarattığı güzel cevherler ise güzellik ve iyilik bakımından zikredilen iman ve ibadetlerin değerine ulaşamaz. Böyle olursa üstünlükte yarışan iki kişinin üstünlüğüne fiillerinin üstünlüğü ile karar verileceği bilindiğinde, bu durum kulun fiil ve yaratma yönünden Allah'tan üstün olmasını gerektirir. Bu sonuç, mutezileye çok güzel uyar. Biri onlar, küfür fiilinin her yönde çirkin ve kötü olduğunu, maymunların ve domuzların ise böyle olmadığını iddia etmişlerdir. Şimdi burada ne anlatıyor? En üstün fiil iman fiili. en iman fiili yaratılmamışsa, en üstün fiil iman fiili ise, yaratılmadı diye düşünürsek e, o zaman tüm Allah'ın fiillerine baktığımız anda Allah hayram ve şehrin yaratanı e, insan en iyi fiili ya, iman fiili yaptı e, o zaman insan daha üst bir fiil yapmış oluyor yani eksik olmadığı için bu sonuç muzeleye çok güzel uyar yani Allah'tan daha iyi bir fiil yapma kabiliyeti anlamında mu çok güzel uyar Zira onlar küfür fiilinin her yönde çirkin ve kötü olduğunu, maymunların ve domuzdan ise böyle olmadığını, yani küfür fiili her açıdan kötü, maymun ise yenilmez açısından kötü demişlerdir. Benzer şekilde iman fiili, bütün güzel cevherlerden daha hayırlı iyidir. İnsan, Allah yaratmıyor, fiili, iman fiilini kendi yapıyor dediğinde en üstün fiili insan yapmış oluyor ki imanın sevabı daha büyüktür. Çünkü güzel cevherlerin güzelliği, hissi imanın ki ise aklidir. Bu daha önce geçmişti. Yani akli olan şey devamlı olur ama akli olmayan şeyler alışmakla zaman içinde iyi kötü değişebilir. İmanın sevabı büyüktür. Çünkü güzel cevherlerin güzelliği, hissi imanın ki ise akli güzelliktir. Histe olan ise akılda iyi olan da daha art, alt mertebededir. Bir iyi olan şey daha önce açıklandığı üzere değişebilir, kötü olabilir. Akli olan şey ise değişmez. Durum olmayacak. mükafat, mükafatlandırılan şey ölçüsündedir. Öte yandan Allah iyiliğin karşılığını on katı vereceğini vaat etmiştir. Şu halde iman fiilliğinin iyi olarak yaratılması Allah'a aittir. Yani... Sonuç itibariyle iman fiilini yaratan Allah'tır. Tüm fiilleri yaratan da Allah'tır. Sonuçta gelmiş oluyor. Bu tartışma iman yaratıldı mı yaratılmadı mı? E, günlük hayat etkisi olan bir tartışma olmuş. Kaç taraf iman fiili yaratıldı diyenin arkasında namaz kılınmaz demişler. İman matürlüğü bu şekilde dışlamışlar. İman fiili yaratıldı diyorsun. İman fiili yaratıldı dinin arkasından baskılılmaz. Hatta iman yaratıldı dinin öldürülmesi gerekir diye pekbalar öyle yer alıyor. Bu şekilde iman mahturluğu yaşlanmış. Ama neticede tüm fiiller yaratılmışsa, insan da, iman da insanın fiiliyse, iman da Allah tarafından yaratılmıştır. Ayrıca Allah Teala yapmadıkları şeylerle üzülmeyi seven kimseleri kötülemiştir. Diğer yandan o kullarına iman sebebiyle kendisine şükretmelerini ve nimetlendirme sebebiyle kendisine hamt etmelerini gerekli kılmıştır. İnde Allah'ın iman ve nimetlendirmenin yaratıcısı olmaması, sonra da yapmadığı ve yaratıcısı olmadığı iman ve nimetlendirme için hamd ve şükür tarih etmesi mümkün değildir. Allah yapmadıkları şeylerle ölmeyi ve kimse de kötülemiştir. Diğer yandan o kullarına iman sebebiyle kendisine şükretmelerini, nimetlendirme sebebiyle kendisine hamd etmelerini gerekli kılmıştır. Şimdi Allah'ın iman ve nimetlendirmenin yaratıcısı olmaması, sonra da yapmadığı, yaratıcısı olmadığı iman ve nimetlendirme için hamd ve şükür talep etmesi mümkün değildir. Arkadaşlar bu konuyu bitirelim, başta kadar gelelim, Sonra bırakalım. Ayrıca Allah'ın fiilinin anlamı e, icat etmesi ve yoktan var etmesidir. İbdia ve icat. Allah'ın fiili denildiği zaman, yukarıda yaratma diye geçmişti. Burada biraz daha netleştirmiş. Allah'ın fiili demek, iddia ve icattır. Yoktan var etmesidir. Oysa mutezile bunu kurum fiilinin anlamı yapmış. Ayrıca kulak kes kudreti vermiş ama Allah'a vermemiştir. Yani Allah'ın fiilidir zaman iddia ve icat yoktan yaratması anlaşılır. Oysa Mutezile bunu kula, kulun fiil kulun fiilinin anlamı yapmış. Yani kul kendi fiilini kendi yapıyor. Yani icat ediliyor demiş. Ayrıca kula tespit kudreti de verilmiş ama Allah'a insan fiili üzerinde tasarrufu kudreti yoktur demiştir. Böylece kul bu kudretle daha büyük kudrete sahip olmuştur. Yani kulda hem Fiilin icat kudreti, hem kudreti, iki kudret var. Bu şekilde e, kula daha fazla kudret nispet etmiştir. Yine kulun kudreti Allah'tan farklı şeylere, yani hem kesbe hem yaratmaya ilişirken, Allah'ın gücü iki yönde sadece birine, yani sadece bir yaratmaya ilişir. Muhtizliye anlayışa göre kulun kudreti Allah'tan farklı şeylere, yani hem kesbe hem yaratmaya ilişirken, taluk ederken, Allah'ın gücü iki sadece yaratmaya ulaşır. Bunu açıklayan delillerden biri şudur. Muhtezile tek yönlü fiili, tabi fiil saymış. İki yönlü fiili ise kudretten kaynaklanan ihtiyari iradeli fiil saymıştır. Burada kastedilen şu, bir şeyi yapıp yapmamak iki yönlüdür. Eğer iki yön yoksa, tek yönse ise o tabi fiildir. Yani mesela arının bal yapması aranın sürekli bal yapması, bu tek yönlü bir fiildir. Orada bir özgürlükten bahsedilemez. Oysa bizim yemek yapıp yapmamız bize bağlıdır. Yapabız veya yapmayız. İki vardır artı eksi. Bu ihtiyar fiildir. Buna göre insanın fiili de böyledir ki, Mu'tezile'ye göre doğru olan budur. Çünkü Mu'tezile kulun Allah'ı, onun beşeri ihtiyarı nefk ettiği, insanın özgür iradesini nefi ettiği bağlamda, bu nefketme fiilinden alıkoyma kudretine sahip olduğunu iddia etmiştir. Ancak benzer bir kudrete Allah'ın sahip olduğunu kabul etmezler. Ve bunu ancak fiilden kulun kudretinin ayrılması halinde kabul ederler. Allah'ın bu şekilde kudrete sahip olduğunu kabul etmezler. Ve bunu ancak fiilden kulun kudretinin ayrılması halinde kabul ederler. Yaratıkların fiilini kulların fiillerinin, yaratılmışlarının reddedilmesi halinde yaratıkları yerine kullar daha akıcı kulların fiillerinin yaratılmışlarının reddedilmesi halinde böyle bir sonuç doğacağı sabit olduğuna göre ki bu sonucu hem akıl hem nakli reddeder. Allah bütün fiillerin yaratıcısı olduğu sabit olmuştur. Temel evet, tartışmak döndük dolayısıyla aynı şey. Allah hem insan hem tüm fiillerin yaratıcısı olduğu sabit olmuştur. Sonra asıl olan şudur. Sinevîyenin ve Mecusilerin öğretisinde alemin yaratılışı iki ilkiye nispet edilir. Sineviler ve Mecusiler alemin yaratıcısını iki ilkiye nispet ederler. Bu iki grup tevhid ehliyle zulmetmiş ve zulmetmeyen hikmetli gerçek ilahın bir bilgili ve kudretli bir ilah olduğu düşüncesinde hemfikirdir. Ancak bazıları yani muhtedile bu iki grubu aşmış ve alemin yaratılışını sayılamayacak kadar çok faile nispet etmiş. Alem içindeki fiillerin yaratılması, her insanın fiilinin yaratılmasını sayılamayacak kadar çok faile her bir insana nispet etmiş. Ve yaratıkların ilah olduğunu kabul ettiği ilahın alemin çoğunu yani Allah'ın alemin çoğunu yani insanların fiilini yaratma gücünü inkar etmiştir. İşte bu kimseler yani mutezile esas itibariyle Allah'tan kötülük ve çirkinlikle temsi eden kimselerden, senevi ve meçhulülerden kötülermeye daha layıktır. Burada kastettiği senevi meçhulüler iyi kötülük iki Nispet etmişler. Oysa muhtezile her bir insana bildini kendi yapma gücü yaratma anlamında vermeleri sebebiyle her bir insana bir tanrı kabul et gibi düştü kabul ettiklerinden kötülenmeye senev ve mefruzelerden daha layıktır diye düşünüyor. Mutezile'nin kulların fiillerinin Allah tarafından yaratılmasının imkansızlığı hakkında ileri sürdükleri bir diğer argüman Mutezile'nin kulların fiillerinin Allah tarafından yaratılmasının imkansız olduğuna dair ileri sürdükleri diğer argüman kulların fiillerinin kötü ve çirkin fiiller içermesi sebebiyle bu fiillerin Allah'a nispetinin çirkin olduğudur. Yani kullar iyi ve çirkin işler işleyebilir. Dolayısıyla bu iyi işler ve çirkin işleri Allah'a nispet etmemek için kul kendi fiilini yaratıyor. Görüşünü benimsemişler. Nitekim Seneviyye ve Mecusiler de cevherler hakkında benzer bir görüş belirtmiş. Bazı cisimlerin çirkin, pis, iğrenç ve kokuşmuş olduğunu söylemiştir. Dolayısıyla muhteziyle bu gerekçeye yaslanma da bu iki İslam dışı fırka ile hemfikirdir. Ayrıca bu şeylerin Allah'a nispet edilmesi, Allah Teala onları işleyenler aracılığıyla çirkin ve kötü olarak onların fiilleri nedeniyle iyilik ve faydaları karşı olarak yarattığı şeklinde yorumlandığında Allah'ın doğrudan doğruya, pisliklerinden bir bela, sıkıntı ve elemlere ilaha. Şeytanlar ve günahkarların hükümdar olduğunu söyleyen kimsesinin sözünden daha çirkin değildir. Yani Allah hayırlı ve şeylerin yaratan ama Allah pislikleri raplı, Allah belaları raplı diye sadece bu söylenmez. Bunu söyleyenden daha çirkin değildir. Yani Allah insanların aracılığıyla kötülükleri yaratması, doğrudan kötülükleri yaratmasından daha çirkin değildir. Eğer bu durum Allah'ın her şey üzerinde Rabb ve ilah olduğunu kabul etmeye engel değilse, her ne kadar bu yoruma göre açıkladığımız yönde insanın fiillerini Allah'ın isbet etmek çirkin ve kötü ise ve yaratıkların fiillerinin bütün nitelikleri hakkında da aynı hüküm geçerlidir. İnsanların fiillerinin kötü olması, o fiillerin Allah'ın Nispet edilmesini engel değilse. İnsanların fiillerinin geri kalan vasfı da fiillerin Allah'a nispet edilmesine engel olmaz. Buradaki fiillerin iyi olması, kötü olması, Allah'a nispet edilmesi ileride ayrı sayfalarda geleceği için buradaki her rücumda açıklanacak. Bu halinde bırakalım. E, haftaya buradan devam ederiz. Güzel güneş. İyi günler arkadaşlar.